Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu görüntüler, beyin tümörü nedeniyle beyin ölümü gerçekleşmiş bir itfaiye yerinin organ bağışı için son yolculuğuna uğurlanışı. Hamile işiyle beraber arkadaşları da kendisine son görevlerini yerine getiriyorlar. Organ bağışı hassas bir konu. Bakın burada da Çin'de 12 yaşında organları bağışlamış olan bir çocuğa karşı ameliyathane personelinin saygısını görmektesiniz. Son 10 yıldan beri yeni bir araştırma ve teknik gündeme geldi özellikle kalp nakleninde. Kalp eskiden taşınırken küçük bir soğutucu kutuda taşınırdı. Şimdi ise gördünüz böyle bir makinenin içerisinde taşınıyor. Bu büyük bir kutu. Bu kutunun içerisinde küçük bir ak kalp akciğer pompası var. Ve organı bağışlayan kişinin kendi kanıyla kalbin dolaşımı sağlanıyor. Ve buna bağlı olarak da kalp aslında bütün bu yolculuğu süresinde atmaya devam ediyor. Çünkü atmaya devam etmesi demek canlını koruması demek. Eğer durduğu takdirde hücre düzeninde başlayan bir takım değişiklikler kalbin fonksiyonlarını etkileyebiliyor. En azından takıldığı kişi de uzun süre iyi bir şekilde çalışma şansını da artırıyor diyebiliriz. Bakın gördüğünüz üzere bu kutunun içerisinde kalp gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Ve kıpkırmızı gayet iyi ve güzel bir kalple karşı karşıyayız. Ve ameliyathaneye getiriliyor. Ameliyathanede zaten kalp gelirken ekip hazır bir şekilde bulunuyor. Ve hastanın eski kalbi çıkartıldıktan sonra yeni kalp bu kutunun içerisinden alınıyor ve ondan sonra yeni sahibine naklediliyor. Bu oldukça kritik bir konu çünkü kalbin uzun süre çalışmasını ve hastaların iyi bir hayat sürdürmesini sağlıyor. Gördüğünüz üzere de kalbin yeni sahibi gayet iyi bir şekilde hayatına devam ediyor. Beyin ölümü konusunda merak edenlere bir link bırakacağım. Bu linkten Beyin ölümü, bitkisel hayat ve koma ile ilgili bilgilere daha önceki videomdan ulaşabilirsiniz. Bakın burada iki görüntü var. Soldaki parlak, beyaz görüntülü bir beyin, sağlıklı bir beyin dolaşımı var. Buna karşın beyin ölümü gerçekleşmiş olan kişide beyinde hiçbir dolaşım olmadığını görüyorsunuz. Bu çeşitli tekniklerle reflekslerden bazı özel tetkikleri kadar uzanan bir spektrumda saptanıyor. Yine burada gördüğünüz üzere bakın sol tarafta sağlıklı bir beyin var. Oradaki damarların dolaşımını gayet rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Buna karşın sağ taraftaki beyinde ise hiçbir dolaşım söz konusu değil. Normalde beyin ölümü gerçekleşmiş olan kişi organları bağışlandığı takdirde organlar çıkartılıyor organlar çıkartıldıktan sonra özel soğutucu kutularda ve sıvıların içerisinde saklanarak daha sonra ihtiyaç sahibi olan kişilerin bulunduğu bölgeleri naklediliyor. Bu nakil oldukça önemli, süre açısından önemli. Çünkü organın çalışmadığı varsayılıyor ve çalışmadığı ve tamamıyla dolaşımdan yoksun olarak geçirdiği süre kalbin veya diğer organların takıldığı kişide ne kadar kalacağı konusunda hassas bir konu yaratıyor. Ve bu kalp konusunda özellikle ciddi sıkıntılara yol açıyor. O yüzden hem kalp, hem akciğer, hem böbrekte, ki en son kalpte uygulanmaya başladı son 10 yıl içerisinde, özel bir takım makinelerin içerisinde bağışlayan kişinin konu dolaştırılarak bu organlar sıcak bir halde tutuluyor. Ve bu sıcak halde tutulunca da organın çalışmadığı dönemde Söylediğimiz üzere yücre düzeyindeki bir takım kötülüklerden korunmuş oluyor. Bu tabi ki son yıllarda gelişmiş tekniğin uygulandığı bir araştırmanın vakalarından bir tanesi. Fakat şunu söylemek gerekir ki organ nakliden bir kişi organlarını bağışladığı zaman hangi organlar söz konusu diye soracak olursanız o zaman başta kalbi söyleyebiliriz. Korneayı söylememiz lazım. Akciğerlerin bir tanesi veya iki tanesi birden kullanılabilir, yani yarım yarım ve iki tane böbrek, karaciğer ve pankreas. Peki başka hangi organlar söz konusu? Bunların içerisinde kemiği de sayabilirsiniz, bağırsakları da sayabilirsiniz ve bunun ötesinde dokuları da kullanıldığını söylememiz lazım. Damarlarda gerektirdiği takdirde saklanarak ilirde kullanılabiliyor. Peki ben bu videoyu niye hazırladım? Çünkü dünya pandemiyle kavrulurken İngiltere'de bir dizi çocuğa bu teknik kullanarak kalp nakli yapıldı. İşte onlardan bir tanesi de Freya ve Freya da gördüğünüz üzere ameliyattan sonra gayet iyi bir şekilde el sallıyor. Bu da gene Amerika'dan bir görüntü. Oğlunun kalbinin takıldığı kişiye ziyaret ediyor annesi ve oğlunun kalbinin sesini dinliyor. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.